Herkese merhabalar. Türkiye'nin tek seferde en yüksek tutarlı kitle fonlaması yatırım turunun kutlama yayınına hoş geldiniz. Çok güzel bir yatırım turu oldu. E, Muhammed Bey ve Stratemix ekibi canla başla çalıştı. Önce hazırlık kısmında sonra yatırım turunda. Top dolu bir yatırım turuydu. Ne düşünüyorsun Gerçekten abi? Gerçekten benim için de heyecan vericiydı Dediğin gibi e, tek seferde şu ana kadar en fazla e, topladığımız 10 milyon 195'ti biliyorsunuz hmm. Secrify ID'de. Ama aktardığımız 6 milyon küsürdü. E, Tabi onu iki katından fazlasına ulaştırmıştık şu anda. Bu bence memnuniyet verici. E, kitle fonlamasının hem yatırımcı tarafının hem de girişim tarafının büyüdüğünü görüyoruz. Kesinlikle. Finansmanın daha büyük rakamlarla aktarıldığını görüyoruz. E, 20 milyon üst sınır biliyorsun var yasa gereği. Mevzuat gereği. Bunun da e, zorlamaya devam edeceğiz. E, 300 bin lirayla başladık. 21 Mayıs ayında 300 bin lira. Daha sonra da 300 bin adım adım adım adım şimdi 13 milyon üzerinde bir fonlamayı tek seferde bir girişime aktarmış olacağız. Bence bütün yatırımcıların girişimcilerin ve elbette sizlerin büyük başarısı. Kesinlikle. Yani biz o 300 binleri görürken bile ne kadar büyük heyecan duyuyorduk. Doğru. O ilk 1 milyondaki heyecanımız zaten hiç unutmuyoruz. Evet, şu anda <gülüyor> da yetiyor o heyecan. Kesinlikle. Yani şu an 13 milyonluk bir fonlamayı tamamlayabilmek gerçekten büyük bir gurur bizim için. Çok nitelikli ve bugüne kadar birçok başarı elde etmiş bir girişimde Stratemix. Kendileriyle belki de en çok zorladığımız girişim. Ben onun da altını çizmek isterim. Kesinlikle. Yani sen biliyorsun zaten bir tam gün Konya'ya gidip... Sileci <gülüyor> anlat bence başından bir Şöyle, özet yani. Aynen. Şöyle başlayayım, Muhammed Bey de gelince teyit eder. İlk biz girişimcilerimize toplu bir bilgilendirme eğitimleri yapıyoruz ilk başvurular geldiğinde. Ve Muhammed Bey, herkesin kamerası kapalıyken tek kamerası açık Muhammed Bey'di. Ve etrafında StratMX'in ürünleri, işte sağında, solunda, kucağında... Böyle değişik bir tablo ile karşıladı beni. Yani ben de bir yandan sunum yapmaya çalışıyorum, soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Bir gözümde hep Muhammed Bey'deydi. Yani benim için de orijinal bir deneyimdi. Sonrasında işi anlamaya çalıştık çünkü bugüne kadarki projelerden farklı bir projeydi. Neler yapıyorlar? bugüne okay. kadar nasıl ilerlemişler, gelecek hayalleri, hedefleri, vizyonları ne onu anlamaya çalıştık ve neredeyse bir e, daha fiziksel görüşmeden e, beşe yakın görüşme yaptık kendisiyle ve uzun uzun görüşmeler çünkü Muhammed Bey biliyorsunuz hikaye anlatmayı da çok seviyor. Onu, aynen <gülüyor> sözü bitti. <bitmiyor. gülüyor> onun hikayelerini de çok güzel dinledik. Sonrasında e, biz onun yerini görmeye üretim tesisini, ekibini tanımaya Konya'ya gittik. Hatta ben Hakan abiden e, tam gün tüm gireşimci ilişkileri gidiyor diye bir e, haber verdim, o da şaşırdı yani bu kadar e, fırsat ne gördünüz işte, evet. tam gün mu ayıracaksınız gibi. Ama biz inanmıştık kendisine. Ama sonradan öğrendim aslında, e, etli, etli pide için e, <gülüyor> <etli, gülüyor> Onun da payı var, var, var. tabii. E, Muhammed Bey çok güzel bir yemek ısmarlamıştı biz sağ olsun. Fırın kebabı, e, wow. sadece et ekmek de değil. E, hem üretim tesisini gezdik, hem ekibini tanıdık, sağ olsun bütün ekibini davet etmişti o gün bizim için. Onlar da tam gün katıldı yani. Belasıl kelam e, güzel bir hazırlık süreci oldu. Sonra Hakan Bey'le sohbet etmeye e, Ankara'ya davet ettik kendisini. Dört e, saat falan oldu herhalde değil mi He, abi? Uzun bir görüşme yapmıştık. Ama orada detayları vermeyeceğim tabii. Tabii, e, <gülüyor> <gülüyor> orada çok detay vermeyelim. E, böyle güzel bir hazırlık süreci sonrasında kendilerini yatırım turuna kabul ettik ve hazırlık sürecine yani pazarlama tarafına başladık. İşte videolar, tanıtım materyalleri ve bizim için şu da çok kıymetliydi. Reklam ve Tasarım Ajansımız MagnaMari'nin resmi olarak çalıştığı ilk kampanyaydı. Bence bu da evet, çok, kıymetli. çok kıymetli. Yani Türkiye'nin en büyük yatırım turunda kitle fonlaması odamda Magnumari de yerini almış oldu ve bence çok güzel bir tanıtım süreci geçirdiler. StrateMiksin karakterini çok güzel yerlerde kullandılar. Paylaşımları çok anlık bir şekilde yatırımcılarını hiç üzmeden ve onları ee, bilgiye de boğmadan çok iyi yönettiler. Muhammed Bey'i de biraz dizgin dediler. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> en önemli konulardan bir tanesi oydu. Yani şöyle düşünün. Hani biz çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadık ve çok çalışkan bir ekibiz. Yani birçok girişimciye göre daha çok çalışıyoruz. Hani 195'ine göre. Evet. Ama Muhammed Bey belki, belki bizden fazla çalışıyor. Olabilir. Olabilir. Kabul bunu, ediyorsun. Bunu kabul <gülüyor> edebiliyorsun. Yani o işte gece 3'lerde <gülüyor> arar, sabah 7'de arar. Yani aradaki 4 saatte bilmiyorum ne yapıyor. Beni aramadı ama çalışıyordur kesinlikle. Yani böyle e, çok enerjik, e, dolu dolu bir yatırım turuydu. Sonlara doğru da e, başarıyla tamamlandı. E, ben biraz rakam da vereyim, sonra Muhammed Bey'i davet edelim izinler. Tabii ben. ki. E, 13.202.503 TL'lik bir yatırım turu gerçekleştirdik. E, burada birkaç rekor da var. Mesela e, tek kalemde en yüksek kurumsal yatırım. E, 1.5 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. 14 tane kurumsal. 4 milyon 405 bin TL yatırım yapmış. Hem tutardı hem de kurumsal sayısında da bir reklam. 14 kurumsal 4 milyon 405 bin çok güzel bir rakam Hı. bence. Bu bizim özellikle girişim şirketlerinin finansmanında kurumsalların da artık Kesinlikle. yer alabildiğini göstermesi açısından da çok Hı. kıymet lazım. Ya Bir de içlerinden birçoğu işbirliği yapıyordu, müşteri olarak kullanıyorlardı. O Stratemix'i başka yerlere götürme konusunda da çok motivelerdi. Yani bu yatırımı sadece para vermiş gibi görmemek lazım. Örnek vereyim işte en yüksek tutarı yapan Hulu kooperatifi mülakat aşaması yani görüşme aşamasında böyle durduk yere Muhammed Bey direkt aradı. Şimdi sizi Hulu ile konuşturayım diye. 15 dakika Stratemix'e nasıl çalıştıklarını hazırlık aşamasında bile. Aslında bilen. Muhammed Bey sayesinde e, girişimcilik ekosistemine e, hiç tahmin etmediğimiz Aynen. bir kurumsal yatırımcı kesimi de dahil olmuş oldu. Hı -hı. Ben bundan sonra onların yatırımlarında devam edeceğini düşünüyorum. Başladılar. Ee, ben daha dün gördüm ee, Muhammed Bey kendi grubunda diğer yatırım turlarının özetlerini yapıp e, buna da katılabilirsiniz Bravo. diye yönlendirme yani incelesinler diye yani çok kıymetli bizim e için ne yapalım artık Yani ee, <gülüyor> muhammet Bey alabiliriz artık o kadar övdük <gülüyor> evet Muhammed Bey geliyor arkadaşlar o geliyor <gülüyor> <gülüyor> yalnız yine demin söylediğin sahneyle gelecek bence değil mi e, elinde sağında solunda her yerinde. Bu arada kendi sahnede o e, kadar ya gelecek ki geldi. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed merhabalar. Hepinize merhabalar. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Nasılsın? Şimdi de? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E, o dedikoduların içerisinde e, şu anki sahte bir tarif Dedi ki de, e, yani bütün ürünleri sayında sonunda bir yerde alacaklar. Önce bir ürünle bir ürün sahip çıkmış, böyle olsa gerek. Kutlarız seni. Hakan abi seni duyamıyorum, burada müzik açtılar, duman filan da vereceklermiş galiba. <gülüyor> İyi o zaman bekleriz biz. <gülüyor> Hadi bekleyelim biz, evet. seremoni Siz sizi yapın. Evet. <gülüyor> senin, <gülüyor> senin, senin ses, senin sesini olsun, Bu sesini Bu sis var. konusunu ısrarlı yatırımcılar istedi. Biz de onları kırmamak için sana söyledik. Dolayısıyla eee o duman jeneratörü şu anda çalışıyor ve e, girişimimizin böyle arkasında bir konu oluşturuyor. Şimdi artık konuşmaya başlayalım. biraz kıssınlar. Hakan Bey kızlar da maaşa katılmak ee, istiyorlarmış. Tabii ki. Buyursunlar efendim. Evet. Kayıp evet. bekliyor. Değerli dinleyiciler sayın kat. Haydi müthiş bir gün geçirelim. Özel Muhammed geldi geçti. ME, MS. <Gülüyor> e -M -M <gülüyor> Muhammed öncesi Muhammed sonrası. olur. Bunlar benim kızlarım, AKB şey küçük kızlarım. E, evet. Videolardan e, tanıyorsunuz. Allah razı olsun. Eyvallah. Sited marşını da çok seviyorlar. Biz marşta bir düzenleme de yaptık. Ee, i̇nşallah inşallah yatırımcılarımız da çok sevecekler bundan sonra. Marşımızın bildiğiniz gibi ana teması, haydi hmm. üretelim, Türkiye'yi büyütelim ve üretmeden olmaz. Muhammed, söz Efendim? sen de, e, ben Enis'ten rol çalayım, e, bir anlat bakalım bu süreci nasıl yaşadık, senin pencerenden e, neler oldu 61'de? E, Hakan Bey, Fatih Hocam hatta trende, e, telefonu da belki birazdan çekmeyi edebilir. Ee, müsaadeniz olursa bir dakika selamlamasını Fatih Hocam'ın selamlamasını alma imkanımız olursa eğer tabii ki, tabii ki çok tamam. belki çekmediği bir yere girebilir. Mikrofonu kapalı şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet. evet mikrofonumu açtım. Ee, <gülüyor> herkese merhabalar. Merhaba Bugün orada olmadığım için çok üzgünüm. Bir, bir görev dolayısıyla Gebze'deydim. Şu anda Konya'ya geri dönüyorum trendeyim. Hakan Bey merhabalar. Herkese merhabalar. Sesiniz tabii, gelmiyor Gelmiyor mu sesin? Ben alıyorum. Daha iyi şimdi. Evet. Tamam. Tamam Hocam mı? biraz geri evet, çekilin. Ee, şey, tüm yüzünüzü görelim. Tamam. tamam. Ses evet, gelmediğinizi yaklaştırdım. Daha iyi şimdi. Ee, tabii 60 gün e, Muhammed Bey çok çalıştı. Tabii 60 günden önce tabii e, bunun evveliyatı vardı. Evvel çok çalıştı. Ama hmm. 60, 60 gün boyunca da sürekli bizi aradı. Efendim söyleyeyim bilgi sahibi bilgilendirdi. Takip ettik biz de heyecanla takip Küçük ettik. Sergili, şu ee, Güzel bir başarı elde etti. Biz çok mutluyuz. Yani bizim evet. ya, böyle büyük yatırmanın ilk girişimci biziz Bey. Ben tebrik ediyorum ve bunun devamını gelmesini diliyorum. Yani bütün e, bizim tekne parkımıza bütün tekne bu tür yatırımcılara teknolojik yatırımcılara yatırım yapılmasının e, önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği burada. Türkiye'nin geleceği inovasyonda, teknolojide, Türkiye'nin geleceği birlikte olmakta. Dolayısıyla güzel bir e, örnek oluşturduk. Ben tekrar barışmayı tebrik ediyorum. Hakan Bey sizin katkılarınızı, bu, bu başarıya katkı olan herkesi de tebrik ediyorum. E, katılan herkesi de e, saygıda selamlıyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten söyledikleriniz çok değinetti. Biz bundan sonra e, inşallah Konya'dan çok daha e, fazla girişimi reansmanla buluşturmak üzere bekliyoruz. Dedi. İnşallah ben de yatırımcı oldum Muhammed diye. Artık biz de bundan sonra <gülüyor> devam edeceğiz öyle görünüyor. İnşallah her hayırlı zaman Hocam çok teşekkür ederim. Çok var olun. En başından beri bize inandınız. Bir girişimci için e, o ilk başta en başta inanılması, inanılma noktası çok önemli. Çünkü bütün potansiyelini gösterebilmesi buna bağlı. Eğer o inanç olmazsa, o başlangıç yapılmazsa, girişimcinin içerisindeki potansiyel ne olursa olsun gösterme imkanını kazanamamış oluyor. Hem sizin hem Hakan Bey'lerin bu anlamda, her iki ayrı platformda bu inancı bizim yolumuzu açtı aslında. Değişmedi? Başından beri aynı heyecanla gidiyorsunuz. Belki daha da arttı yani. Evet. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> da kaybolmaz. Iyi Çok sağ olun. Gönülden tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bence Muhammet'i konuştur biraz. Evet, bir ısınıyor, heyecanlı mı evet, gideriyor bilmiyorum. Evet, her, her Şimdi, evet, evet. Şimdi Burada burada kal kalabalığız. Ee, birçok Hem Innova'dan katılımcılarımız var, hem yatırımcılarımızdan katılımcılarımız var. Ee, oldukça kalabalık bir kokteyl Hepsi, havasında hepsini, program hepsini düzenlendi. Bon Selamlar. Eyvallah. Onların da sizlere selamları var. Ee, isterseniz soru cevap gidelim çünkü ben programın e, son 5 dakikasında sizden söz isteyeceğim söyleyeceklerim var çünkü yatırımcılarımıza Bilmiyorum. ama oraya kadar sorularınız varsa onları önünden cevaplandırabiliriz zaten o 5 dakika <gülüyor> 50 dakika olacaktır yani. bize <gülüyor> Yok. E, fon bulucuyla tanışmanızdan bugüne kadarki süreci en özet haliyle anlatır mısınız tek soru tek cevap evet tamam. şimdi her şeyden önce arkadaşlar paya dayalı kitlesel fonlama sistemi ben bir girişimciyim Bey bir girişimci olarak benim en büyük problemim yatırıma ulaşmak, yatırımcıya ulaşmak. Yatırımcıların bize inanması çok güç oluyor. Türkiye'de aslında girişimci problemi yok, yatırımcı problemi var. Her zaman söylüyorum. Bundan dolayı biz bize inanan ve bize güvenen, bizim girişimimizi büyütebilecek miktarda yatırım yapacak yatırımcılara ulaşamıyorduk. Ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Kendimizi anlatmakta zorluk çekiyorduk. Bu bağlamda paya dayalı kitlesel fonlama sistemi bizim önümüze açan muhteşem bir sistem oldu. Benim bu sistemden haberim yoktu ama şöyle diyordum. Keşke şöyle bir sistem olsa. Muhasebecimizi, mali müşavirimizi sürekli sıkıştırıyordum. Diyordunuz biz bu şirketi kaç milyon paya bölebiliriz. İnsanlar 1 lirayla, 5 lirayla bize ortak olsunlar. İşte madem birkaç yatırımcıdan bu parayı toplayamıyoruz, böyle yapalım filan. İşte hocam ya da Mehmet Bey şey el vermiyor. Işte, kanunlar buna, yönetmekler buna el vermiyor yeterli filan diyordu bize sürekli. Ta ki biz bu fayda dayalı kesel işte, fonlama sistemi duyuncaya kadar duyduk. İşte bu dedik yani. İşte bu. Bizim önümüzü açacak sistem buydu çünkü. Ee, ve kendimizi hazırladık buraya müracaat etmek için. Biz de bu sistemden şöyle haberdar olduk. İnno bir demo dayı düzenlenmişti. Biz demo dayılarının içine katılıyorduk projemizi anlatmak için. Burada katıldık, anlattık. Oradan bir e, ziyaretçi bize fon bulucudan, bu sistemden ve fon bulucudan bahsetti. Hiç vakit kaybetmedik. Ee, hemen işte nasıl müracaat edeyim. <gülüyor> Eyvallah. Hiç vakit kaybetmedik. Müracaatımızı yaptık. Bizim müracaatımız yani şöyle fon bulucunun müracaat aşamasındaki belge doldurma alanı çok detaylı. Çok fazla detaylı. E biz de çok detaycıyız. Oradaki detaylı formlar bizim de detaycılığımız birleşince Artık şöyle oldu. Bilgisayar tam online dolduruyoruz ya bunu. Sistem şeyi kaldırmıyorlar. Yani veriyi kaldırmıyorlar. Yani <gülüyor> Onların <çoğun> o mi? Hani... <gülüyor> evet. Çoğu silinmiş vaziyeti bu vaziyet. Hakan Bey daha şöyle. Sistem kaldırmıyor ya. Dolduruyoruz dolduruyoruz dolduruyoruz. Bir göçüyor. Baştan bir daha alıyoruz. Bir daha bizim öyle bir süreç yaşadık yani. Ben saatlerce kilitlendim onu doldurmak için. Sistem Güzel. kaldırmıyor. Bir rakam yazıyorum. Bekliyorum. Ben yazdım da Bilgisayarın ha veriyor. Bekliyorum. İşte 30-35 saniye sonra yazıyor oraya. Böyle doldu yani veriler falan. Ama sonra... Bey burada çok kısa araya gireyim. Yani bir şirketin de 99-99 tane gelir modeli olmaz yani. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ee, bizim bizim iş alanımızın <gülüyor> bizim iş alanımızın Muhammed. işte böyle herkese <gülüyor> ve her yere hitap edişinin e, sonucu o. <gülüyor> o yüzden hani, burada bir şey efendim, söylemem lazım. Buyrun. Ee, tabii senin başvurduğunla kampanyaya çıkış arasındaki farkı yatırımcılar bilmiyor. Evet ee, ama ben Doğru. bunu söyledikten sonra onlar tahmin edecek şimdi ne olduğunu. Aynı şekilde fonlamaya başladığın günle fonlamanın tamamlandığı gün arasında ciddi şekilde hem şirkette hem sizde farklılıklar söz konusu. Tabii Bunların ki. hepsi iyiye giden farklılıklar anlamında söylüyorum. Bundan Opul sonra olduk. da e, fonlamanın size aktarılmasıyla beraber çok daha iyi yerlere gidecek. Dolayısıyla senin belki de e, girişiminin e, e, hayat döngüsü içerisinde 3 ana e, bölüm olacak, 3 kırılım olacak. Kampanyanın hazırlanması, fonlanması ve sonraki süreç. E, dolayısıyla e, gelişmeye de açık biri olman e, dolayısıyla burada tekrar tebrik ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, doğru söylüyorsunuz. Zaten biz o formların hepsini doldurduktan sonra işte sizler de bize söylediniz müşteri anlatır gibi doldurmuştum her şeyi. Burada yatırımcılar var falan diyor. Yani <gülüyor> bilmiyoruz ki. Biz hep müşteriyi anlattık şimdiye kadar. Yani ürünü anlatıyoruz. Ürünün o doluluğunu, altının doluluğunu, farklılığını falan anlatıyoruz. Tabii işin içinde yatırımcılar kısmını biz göz ardı evet, bilmiyorduk. Bize fon bulucu süreci bu 60 gün gerçekten mükemmel bir okul oldu. Bugün cebimde para imkanı olsa, yani para, parayla alakalı çok problemim olmasa, bana deseler ki böyle bir okul var 60 gün boyunca sen bu okula gideceksin. Orada gerçek yatırımcılar, insanlar, kişiler var. İşte o gerçek bir model oluşturacağız stüdyo gibi. Böyle bir süreç yaşayacaksın ve bunun bedeli 500 bin lira deseler ödemeyi kabul eder. Bu kadar evet, çok şey evet. var. Belli oldu, Eğitim belli <gülüyor> şey Kesinlikle kaç çok para para şey kaç diye düşünüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> buyurun ben alt limiti ben belirledim evet, <gülüyor> güzel oldu sağol ee, kesinlikle çok müthiş bir okul oldu çok şey öğrendim ben hem sizden hem süreçten Muhammed Bey kusura bakmayın şimdi uzun, uzun bunlar dinleyelim. bizi durduramaz zaten <gülüyor> <gülüyor> yani basit bunlar aşarız bunları daha büyük problemler lazım şöyle nasıl aşarızı biraz düşünmek için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel, iyi akraç. Muhammed Bey yayının zaten çok normal, normal olmasına gerek yok. Demek. Evet, bence de. Özel bir şey oluyor. olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> devam edelim. Evet. Tamam. Muhammed Bey, özetliyordunuz süreci. Ee, bıraktığınız yerden devam edelim hızlıca. Ben nerede bıraktığımı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> heyecan, heyecan. <gülüyor> en son yani. 60 gün okul olduğunu ve 500 bin deyince siz yayına ha, 500, kopardınız. 500, öyle. evet. Bu 60 gün gerçekten bizim için okul oldu. Ee, yatırımcı arkadaşlarımızın, yatırım yapan veya yapmayan, o gruptaki 2600 yatırımcının hepsinden bir şeyler toplamda çok şey öğrendik. Ee, ve hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ediyorum, bütün ekibim adına teşekkür ediyorum. Bizim için mü müthiş bir okuldu. Bundan sonraki sürecimizi şekillendirmek adına da harika deneyimler edindik. Ee, o yüzden hiçbirine kırgın değiliz. ile alakalı e, bir kırgınlığımız, bir şeyimiz yok. Çok enteresan anlar yaşandı bu süreçte grupta, ee, başından sonuna kadar. Zaten giriş gelişme sonuç gibi bir kompozisyon oluştu ortada. Ee, ama sonuç itibariyle hep beraber bu fonlamayı başardık. Muhammed, ben bir, bir, bir şey öğrenmek istiyorum aslında. Belki birçok bir, bir yatırımcı da öğrenmek istiyor. Ee, tabii sende yaşadım bunu 60 gün ciddi bir psikolojik savaş var aslında kampanya dediğimiz şeyde. Çünkü yatırımcılar her türlü soru soruyor. Bunun cevabını almak istiyorlar. Tabii ki eleştiriler olabiliyor. Bunlar ister istemez belli dönemlerde motivasyonları bozabiliyor. Sen bununla nasıl başa çıktın? Bununla ilgili de bilgi ver istersen. Diğer girişimciler için de ciddi bir farkındalık olur. Şimdi abi çok önemli aslında söylediğim, tabi derinlemesine baktığında insanların bununla başa çıkması için duyarsız olması gerekmiyor. Yani duyarsızlık değil bunun yolu. Zaten duyarsız bir insan herhangi bir projeye kendisine adayamaz. Bir duyarlılığı olmalı ki kendini adamış olsun. Bu yankı yapıyor onu. Bundan dolayı duyarsızlık değil, Motivasyon aslında tamamen. Kendini yeniden motive etmeli. Kendini defalarca motive etmeli bir girişimci. O yüzden motivasyon kaynağına ihtiyacı var. Ama herkesin motivasyon kaynağı farklı. Kimi ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmekle alakalı motivasyon kaynağını kendisi için yeterli görür. Kimi işte insanlar çok para kazandı, çok zengin desin. Kimisi iyi bir arabası olsun görür. Bizim motivasyon kaynağımız gerçekten bu ülkeye bir değer kazandırmak. Bir ürünü dünyada bu ülkenin adına marka yapmak. Ve nihayetinde bizim için en önemli kısmı da şurası, bizden sonra gelecek olan girişimcilere herhangi bir alanda isterlerse bir şeyi başarabileceklerini göstermekti. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bizim girişimimiz bir, iki, üç ürünle veya üç alanda belki Türkiye'yi yıldızlaştırabilir, Türkiye'ye katkı sağlayabilir. Fakat bizden esinlenen onlarca, yüzlerce genç çok başka alanlarda, başka girişimlerle bu ülkeye katkı sağlayabilir düşüncesiyle hareket ediyorduk. Ve bizim kendimize hep sorduğumuz bir soru vardı. Kolay olsaydı herkes yapardı. Sen de mi pes edeceksin? Sen de mi bırakacaksın? Bu zorluklar seni yıldıracak mı? Diye ve ikinci soru da ardından geliyordu. Sen bırakırsan bu işi kim yapacak? Ee, biz bu işi kim yapacak sorusuna her zaman e, mümkünse ben cevabını vermek zorundayız diye düşünüyoruz. Evet. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum. O yüzden Hakan Bey e, çok zorlandığımız dönemler oldu. Gerçekten e, içimizin acıdığı dönemler oldu ama pes etmedik. Hatta, e, Enişbey biliyor. Bir hafta sonu ben e, telefonumu çekmediği bir yere gittim, <gülüyor> kaçtım yani Konya'dan. E, ve telefonumun çekmediği bir yerde. <gülüyor> evet. Altı aylık periyotta ilk defa Muhammed Bey bir şey yaptığını gördüm. Evet, kolay, ee ben kolay kolay bir psikolojik. Yani şöyle biliyorsun işte girişimcilerle çalışırken bir yandan arkadaşlık dostluk da kuruyoruz. Yani işin girişimcilik boyutu bambaşka. Ben gerçekten evet. merak ettim Muhammed Bey'i. <gülüyor> yani evet. böyle bir direnç böyle bir e, mentalite nasıl düştü? İki gün bir de. Baya telaşlandım ulaşamayınca. Bu, bu, bunlar son derece normal ama bu Muhammed'in söylediklerine birkaç şey eklemek istiyorum. Muhammed burada tabii 42 tane girişim fonlandı şu ana kadar Türkiye'deki evet. platformumuzda. Bu girişimlerin geriye doğru baktığınız zaman her biri aslında bir mihenk taşı oldu burada. Çünkü her biri aldığı bayrağı bir sonraki kişiye iletmekle beraber onu yükseğe taşıdı. O çıtağı, çıtayı yükseğe taşıdı. Sen de aslında şu anda rekormen bir girişimcisin. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar aktarılmış en yüksek bedel seninki olacak. seneye geçen bir girişim çıkana kadar. E bu bu nasıl hissettiriyor seni aslında? Bunu da öğrenmek isterim. Tabii şimdi başarı aslında müthiş bir adrenalin de pompalıyor insanın vücuduna. Benim şu an sesim az çıkıyor farkındaysanız. Sesim kısık. Bu formlama <gülüyor> döneminde... Defalarca defalarca insanlara e, projeyi ürün anlattığım için sesim kısıldı. E, Pazartesiyen bu yana çok fazla konuşmuyorum. Biraz kendine geldi. Şu an siz beni biraz daha rahat duyabiliyorsunuz. E, ne kadar çile e, çekerseniz çekin, bu, bu başarı onları unutturabiliyor. Ama aslında önemli olan o çileyi çekerken bu başarı anını hayal edebilmek e, ve bu başarma ruhunu. Taşımak ve o hedef uğruna çalışmak. Biz zaten kendimizi buna en baştan hazırlamıştık. Biz başaracağız. Biz başaracağız ve bu başarı, başarı yayını <gülüyor> yapacağız diye. Biz Fon Ankara'ya geldiğimizde sizin orada duvarda işte Başaranlar Kulübü var. Başaran firmaların logolarının olduğu Şu an bölüm var. Ben eşime gösterdim dedim ki işte bu fakat dedim. Şey bitmiş yani yer çok az kalmış. Aşağıda da küçük küçük bir kutu kalmış orada uzunlar ve kısalar var o kısaya evet. bizim logo sığmaz ki dedim yani küçük gözükür dedim. <gülüyor> Biz yan duvarı da açtık merak etme. <gülüyor> Sonraki geldiğinde yan duvarı açtığınızı gördüm. <gülüyor> evet, Bizde duvar ilk çok. İlk geldiğimizde yoktu yan duvar. Ben eşime bunu dedim ki o küçük alana bizim logomuz küçük kalır ya sığmaz ya gözükmez. Biz bunun de hesabını yani, biz başaramazsanın Çok hesabını güzel. hiç yapmadık. Biz başarmak zorundayız. Başarmak Muhammed, için de çalışmak zorundayız. Yavaş yavaş da biz e, tabii gong törenimizi de yapalım. E, bütün ekibi de çağıralım. Bütün arkadaşlarımız seni de kutlamak istiyorlar. E, gerçekten var. büyük bir çaba, gerçekten büyük bir gayret. Tabii burada yatırımcılarımız de yatırımcılarımızın de haklarını yani. da vermek lazım. Hiç seni yalnız bırakmadılar. Başta e, ikna olmayan yatırımcılar bile... ...zaman içerisinde ikna oldukları gibi çok büyük destekçilerin olmaya başladılar. E, bu da aslında e, ön yargılardan uzak... E, ...girişimciye veya herhangi bir kişiye yaklaşırken... E, ...biraz daha böyle el vicdanla yaklaşmanın e, gerektiğini de gösterdi. Bence birçok şeyi hem sen öğrendin, hem biz platform e, ve çalışanlar olarak öğrendik... ...hem de yatırımcılar olarak e, öğrendiler. Bence bütün kampanya kendi içerisinde parça parça bile incelense çok güzel sonuçlar çıkabilir buradan, çok güzel dersler çıkabilir. Şimdi ekibimizi çağıralım buraya, onlar gelsinler. Senin de ekibinin arkada olduğunu görüyorum, Aylin'in arkada evet. olduğunu görüyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Ekibimiz geldi mi? Gong'u kim çalacak? Ben Düşra. Tamam, GONG'dan sonra ee, bana birkaç dakika verilecek mi? Bu kameradayız herhalde şimdi. Bir kapanış için tamam. söz vereceğiz evet. Tabi tabi sen tamam. konuşacaksın ama şimdi biz önce geleneksel GONG törenimizi yapalım. Ee, arkadaşlar ne söylemek isteriz? Hayırlı olsun deriz herhalde. Hayırlı olsun. Bravo. Çalalım. Biraz daha ak bence. bence. Bence dikkatleri daha ak yani. İnşallah hepimize, hepimize hem tüm yatırımcılarımıza hem size hem bizlere hem ülkemize hayırlı olur. İnşallah, İnşallah. Bütün ekip sizi kutluyor, sizin ekibi kutluyor, yatırımcıları kutluyoruz. Ama tabii son söz sende olacak. enis onu da sen ver istersen. Ben, ben son söz almadan önce ekip <gülüyor> arkadaşlarınızın her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hem ben hem ekip arkadaşlarım bu 60 günlük sürece içerisinde kendilerini çok rahatsız ettik. Fakat bizim motivasyonumuz <gülüyor> şuydu, bu yatırımcıları gezerken de buydu, biz girişimciyiz, bize düşen bu. Biz ayıp da görseler girişimimizin başarıya ulaşması için gerekli olan her şeyi yapmak zorundayız diye arkadaşlarımı da motive ettim. Onlar da arayın. <gülüyor> daha <gülüyor> daha, daha çok işin var. 5 sene beraberiz. <gülüyor> evet daha yeni başlıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ben... Magnamari ekibine de çok teşekkür ediyorum. Aynen. Onlardan Aynen. da e, bu anlamda çok ciddi destekler gördük. E, ve kendilerinden faydalandık. Başarıda biraz payları var gibi sanki. Olmaz olur mu? Herkesin payı var. E, <gülüyor> ve bundan sonra da belki payları olmaya devam edecek. inşallah süreç içerisinde. Ben size söz vermeden çok kısa ekip kültürüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani kurucunun ve diğer insanların aynı dili konuşması çok önemli bence. Muhammed Beyler cümle yapılana kadar aynı. Evet. Ben Nur konuşurken sanki Muhammed Bey konuşuyormuş gibi hissetmeye başladım. Böyle şey birkaç kalıp var onun işte. Evet çok iyi anlıyorum. Evet şimdi hemen yapalım. Yani birebir böyle kurum kültürü o yerleşmiş ki herkes aynı dili konuşuyor. Çok tatlı oldu, çok güzel gerçekten. Daha da evet, Kesinlikle inşallah. Kesinlikle, inşallah. Ee, ben de heyecanlıyım bu arada kendim için de ilk yönetim kurulu üyesi olacak. Evet. Kendi şirketim Doğru. yönetim kurulu başkanıyım ama üye olarak. Aslında senin iki gömlek de buradasın. <gülüyor> evet, aynen, aynen öyle. Mi? Evet. Rol çalmayayım diye kendimi öyle çıkarmadım ben başka zaman o kısımları konuşurum. Son söz sizde Muhammed Bey. Güzel bir kapanış yapacaksınız diyor Evet. Belki uzun bir kapanış olabilir. O yüzden izleyici arkadaşlarımızın hepsinden özür diliyorum ama önemli. Çünkü bu, bu program sadece bu program değil. Bu programın kaydı bizim arşivimizde de inşallah tarihi bir kayıt olarak kalacak. Ve salondaki arkadaşlarımızın sessizliğiyle ben bütün yatırımcılarımıza buradan birkaç dakika seslenmek istiyorum. Zaten süreçten bahsettik. Biz bu süreçte eğer bir yanlışımız yoksa varsa düzeltilir zaten. En yüksek miktarda yatırım aktarılan girişim ünvanını almış olduk Türkiye'de. Böyle bir rekor kırdık. En fazla kurumsal yatırımcı yatırım ortalamasına sahip girişim olduk. En yüksek miktarda tek seferde kurumsal yatırımcıdan yatırım alan girişim e, rekorunu kırdık. En yüksek miktarda toplam kurumsal yatırımcı yatırım alan girişim <gülüyor> rekorunu kırdığımızı düşünüyoruz. En yüksek miktarda toplam yatırımcı yatırım ortalamasına sahip girişim. Yani bütün yatırımcılarımızın yatırım ortalamasında Muhammed, yine bir rekorlar rekor. bittiyse buna bir alkış lazım. <gülüyor> İnşallah bundan sonra başka rekorları inşallah yeniden kırarız. Şimdi yatırımcılarımıza e, söylemek istediklerim var benim. E, sizlerden çok şey öğrendim. Mutlaka benim yanlışlarım olmuştur. Belki bundan sonra da olacak. Ben insanım ve yanlış yapabilirim. Yanlış yapmaya meyilliyim ama bilerek bir yanlış yapmayacağımızı e, mutlaka bilmelerini istiyorum. Yaptığımız şeyin yanlış olduğunu anladığımız anda düzelteceğimizi, onun farkında olmadan yaptığımızı, ee, bu bakış açısıyla hareket ettiğimizi hepsinin bilmesini özellikle istiyorum. Bunu bugün özellikle söylüyorum. Belki fonlama devam ederken söyleseydim çok önemli arzu etmiyordu ama fonlamamız bitti ve ben bugün bu cümleyi kullanıyorum. Çünkü her şey bitmiş değil biz onlarla daha çok uzun yollar yürüyeceğiz. İnşallah borsayı göreceğiz beraber. Bu dönemden sonra da bizim ilk yapacaklarımız bir kere bu firma e, Muhammed Barış Süçlü'nün firması olmaktan çıktı. Bu artık halkın firması ve ben de burada bir çalışanım ve bir ortağım. Bu firmanın sizin gibi ortaklarından birisiyim ee, ve bu gözle, bu bakışı size hareket edeceğiz. Profesyonel yönetim kadrosunu oluşturacağız. Yeni rekorlara inşallah birlikte ulaşacağız. Şimdi bundan sonra neler olacak diye merak ediyor insanlar. Temettü dağıtımı, bilinirlik, bulunurluk, talep edilebilirlik ve peşinden de Borsa İstanbul hedefini hep beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlarımızla. Bizim başarı kıstaslarımız var arkadaşlar. En çok çalışmak istenilen firmalardan birisi olmak istiyoruz. Sizlerle beraber bunu başaracağız. Bazı alanlarda vergi rekormeni olma hedefimiz var. Hep beraber inşallah bunu yapabiliriz. İnsan sağlığına, doğaya, sucul yaşama, saygılı ve katkı sunan marka ödülleri almak istiyoruz. Ee, bu markayı hep beraber oluşturacağımıza ben inanıyorum. Girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturan firmalardan bir tanesi olmamız bizim için çok önemli. Desteğinizle bunu yapabileceğiz. Ciddi karlılıklar sonrasında iş dalımıza uygun ARGE çalışmaları, satın ve yatırıma dayalı genişlemeler ve dolayısıyla büyümelerle Türkiye'de gündeme gelen firmalardan olmak istiyoruz. Satıcıların en düşük kar oranları ile bile bizim ürünümüzü satmaya gönüllü oldukları markalarımız olsun istiyoruz. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi son olarak son iki dakikanızı da şöyle alacağım. Sonuç taahhüdü diye e, bir yazı hazır. Adam edemezle. hala son konuşmasını bir de pazarlamaya devam ediyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu şirketin kısır siyasi çekişmelere, ötekileştirmelere, markalarını negatif halkalara sokacak faaliyetlere girmeyeceğimize, çalışanları, müşterileri, yatırımcıları gözünde bir grup veya zümrenin temsilcisi olmayacağımıza, benim ve yönetim ekibimin dünya görüşlerinin işimize yansımayacağına, adaletten, güzel ve iyi insan olmaktan, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek düştüğünden şaşmayacağımıza söz veriyoruz yatırımcılarımıza. Burada da bir altış gerekiyor. Şunu asla unutmayınız ki büyük ve gelişmiş Türkiye sevdası ortak faydamız. Farklılıklarımız evet. ise zenginliğimiz. Bu farklılıklardan biz rahatsız değiliz. Benden farklı düşünüyor olmanız sizi bana, beni size düşman yapmaz, öteki yapmaz. Yaratılışa uygun olarak evrensel insan hakları çerçevesinde dünya mazlumlarına fayda sağlayabilmenin yolu hep birlikte ülkemizi güçlü hale getirmekten geçiyor. Bu vesileyle kampanya sürecinde yaşananlardan dolayı ben hakkımı herkese helal ediyorum. Sizler de bana lütfen helal edin. Helal, Meşhur evet. düşünür Celalettin Ruben dediği gibi bugün yeni bir gün yeni şeyler söylemek lazım. <gülüyor> yeni sayfayı hep beraber açtık. Bundan sonra da o sayfayı inşallah en güzel ifadelerle birlikte dolduracağız. Son olarak Kenarda çok parası olan hiç kimse neredeyse bize yatırım yapmadı. Bize kimler yatırım yaptı biliyor musunuz? Doğumhane kapısında eşi ve bebeği için hayırlı haberler beklerken, Stret Emix projesini de takip etmeyi bırakmayan, oradan fotoğraf atan dar gelirli vatandaşımız yatırım yaptı. Çocuklarının kumbara parasını açan ülke sevdalıları. Kendi girişimine yatırım ihtiyaç çeken Stret Emix önemli bir noktaya geldi, bu eşiği aşması lazım diyen, inofac teknoloji geliştirmesinin geliştirme bölgesinde bulunan girişimci arkadaşlardan bazıları eşiyle kendinin birikimlerini daha önce hiç görmediği, tanımadığı halde enerjimize, azmimize inanarak Stret MX kampanyasına yatıran son bulucu yatırımcıları yatırım yaptı. 5000 bin lira deyip 50 bin lira yatıran, 10 bin lira söz verip 100 bin liraya, 100 bin imkanım var derken 500 bine çıkaran, beraber gezdiğimiz bazı iş adamlarından yediğimiz laflar, küçümseyici tavırlar, caydırıcı sözler karşısında pes etmeyip maddi olarak bu projeye ihtiyacımız olmadığı halde ülkemiz için sürekli ve yeniden motive olduğumuzu görüp kooperatifini satıp 830 bin lira ile destek olan Ömer kardeşim. Önceki sene geçirdiği yangından dolayı yeni bina ve tesis yatırımları yaptığı halde yani şu an her bir kuruşa ihtiyacı olmasına rağmen kasaba olarak ülkenin üretimine gönül vermiş Hulu Av Kooperatifi. Stratimik ürünlerini kullanan ve bu ürünlerin potansiyelini görerek bu firma olur, bu ürünler tutar diyen yüzlerce kullanıcımıza çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerimi de şu şekilde bitirmek istiyorum. Çocuklarımızı bilimin, ilmin ve ilerlemişliğin temsilcileri olarak yetiştirmek bizim en büyük vazifemiz olacaksa, bunun gerekliliklerinden biri olan ekonomik özgürlük kazanmanın anahtarını tüm yatırımcılarımıza ve ailelerine verebilmenin çabası içinde olacağımızı, omuzlarımıza bıraktığınız yükün ağırlığının farkında olduğumuzu, yanlış yaptığımızı görürseniz bizi özelde eleştirerek doğrultmanızı istediğimizi lütfen unutmayın. Bundan sonra takip etmek size Çalışmak bize. Sohbet gruplarında daha az yer alıp çalışmak için daha çok vakit harcayacağımızı fakat sizleri de asla bilgisiz bırakmayacağımızı bilmenizi istiyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bravo. Tabii burada muhakkak şu konuyu da yerleştirmek lazım. Biliyorsunuz bizim bir kırmızı valiz hikayesi var. Aa, Biz o önemli. valizi sağolsun e, sahibinden rica ettik, o da kabul etti. Biz onu temin edeceğiz, size ulaştıracağız ki bu hikaye için otulmasın. Bir e, nesne de aslında bütünleşmiş oldu. Çünkü gerçekten birçok şeyin kırılma noktası o arkadaşlarımızın bu testi, daha doğrusu bu yatırımcılarının senin e, test yapması ve bu sonuçları elde etmesiyle beraber bir dönüş söz konusu oldu orada. O yüzden onlara da buradan çok teşekkür ederim. Yatırımcı sadece para vermekle kalmıyor. Neredeyse ürünleri test edip her türlü araştırmayı yaparak gruplarımıza paylaşıyor. Bu da birbiriyle olan yatırımcı ilişkisini aslında iletişimini çok üst seviyeye çıkarıyor. Bunun için de hepsine çok çok teşekkür ederim. Muhammed yolun açık olsun. Ben son sözü söyleyip en ise bırakacağım kapanışı. Tüm yatırımcılarına bol kazançlar, hayırlı kazançlar nasip etsin Allah. Ve size de e, ilk ülkemizde özellikle üretim konusunda, istihdam konusunda rekorlar kırmak nasip etsin, e, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum, ben de hepsine aydın teşekkür ediyorum Çağlar Bey'e. Kırmızı valizi yazacağımız kitabın kapağı yapmayı düşünüyoruz, o valiz bizim için çok değerli. <gülüyor> Statimik Müzesi'nin de mutlaka yerini alacak. Sana. Ben sizin kadar profesyonel olamıyorum şu an, <gülüyor> çok duygulandım çünkü. Yani defalarca falan yayın yapmama rağmen ağladım hatırlamıyorum. Gözümde olduğunu, ya yani ciddi anlamda, e, ya bütün hazırlık sürecinde birlikteydik. Yatırım turunda, sonrasında yönetim kurulunda gururla yer alacağım. E, ya bu konuşma bir dakika daha gitse da <gülüyor> ağlayacaktım <gülüyor> mutlaka. Şimdi sonra dalga geçer. <gülüyor> <gülüyor> Birçok çok anım var da bu kadar iyi olmadı. Ee, Erkekler deriz her şey için. <gülüyor> ben, bence burada bir parantez bir şey belirteyim ben. E, yaptığı işe e, gerçekten bütün benliğini verme, vermeyen insanlar bizi anlayamaz. Girişimcilik ekosisteminin ülkeye ne katacağına, istihdama ve üretime ne katacağına, e, ne diyelim e, pozitif yaklaşmayanlar bizi anlayamaz. Girişimcilerle gece gündüz bir arada olup onların başarması için gayret eden tüm ekibin yaptıklarını bilmeyenler bizi anlayamaz. O yüzden biz seni çok iyi anlıyoruz Enes. Hiç <gülüyor> sorun yok. Devam et. Aa çok konuşmayacağım <gülüyor> gerekim bende. Hayırlı olsun. Hayırlı yani. olsun diyelim. Çok teşekkürler teşekkür Hakan ediyoruz. Bey biz yönetim kurulunda çok konuşturacağız Enis Bey inşallah. <gülüyor> Ondan hiç üpemiyorum. <gülüyor> Orada teşekkür. bu kadar duygusallık da mantığı geri falan bırakmam. <gülüyor> Bugün için <gülüyor> böyle olsun. Evet. Seni seni seni alkışlarla uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim.